Artık gülemedi bana hayat hep gözü baygın Kaç gece kaç kere ağladığını saydın Kaç gece bitti ki kaç kez günaysın Hepten günahsızken olduk suratsız Kötü biri diyemedim olsun o yapsın Artık güvenmekse elbet imkansız Bir gün güler geçersen sense yanarsın Layını buluyor bu kırmızı güller Her yarın üzgünsey Yani küçüldü duygular Yardım isterken Kalbimden vurdu Sor neden Yat kafayı koy neden Bu nasıl keder Bitsin isterim yeter Sorularım cevapsız kaldığında Bulurum uçurumun kenarında kendimi Bilirdim sen gibi Olmaz ya bu hayat yaşayamam Dedikçe her gün kaldırır beni hayalsiz Uyanmak gibisi var mı? Bunu bilemediğimiz için Her gün ayaktayız Tanrım Bir gün kapanır ya Uykulu duran göz kapakların Ölümsüz olmayı isterdim Şayet huzurla donatılsaydım Bana kızamazlar Bana dokunamazlar Yeterince sağlam sattığın var. Karıncalar bile yarışır devle. Bu çeri yukarıda tuttum Eğer sen bil ki toprakta göz Demem odur ki bu nefesler bir lütuf Ama üzgünken çelişecek sözlerim Bu çeri yukarıda tuttum Eğer sen bil ki toprakta göz Demem odur ki nefesler bir lütuf Ama üzgünken çelişecek elbet söz Vardı hislerim Eskiden çok çok eskiden Ben de gülmedim sanmak ki bir anda gülüyor mu gözler? Özleme gelme <gülüyor> Yaratma dertleri Ağlamak kolay bir düşman Bu yüzden unutulur kıymeti gülmenin Vardı hislerim Eskiden çok çok eskiden Sanma ki bir anda gülüyor bu gözden Özleme gelmeyin, yaratma dertleri Ağlama kolay bir düşman bu